Selam arkadaşlar ben Ruigo. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte size bir açıktan bas. Açık değil, ifşa gibi bir şey basacağım. Arkadaşlar ilk önce kanalıma abone olup like'ı unutmayın. Bilgisayarcıların yani bilgiserci değil gerçi e internet, kafeleri, kafecilerinin, internet kafe kafecilerin internet kafe lerin ifşası arkadaşlar. Arkadaşlar online oyunlar sunucusu açtık biliyorsunuz. Yani adı ne oluyor? Eğlence mekanı. Açıklama kısmında ona katılıp etkinliklere oyun oyun oynayabilirsiniz. O. Şimdi internet kapıcının ifşası arkadaşlar. Ee, yeni aklıma geldi. Sizin aklınıza gelmiş midir bilmiyorum. Yakın zamanda biliyorsunuz ki Windows 8'in ve Windows Windows 8'in desteği bitecek. Windows 8'in desteği bitçe için artık Windows ile eski sürüm olduğu için Google'u falan çekecek hepsini. Windows 8'de de çekecek. Şu anda da Windows 8 kullanıyorum. Bir deneme için yükledim. Ee, ondan dolayı <gülüyor> şu an yani baya kriz yaşanacak bence. Bu 20 3 gün sonum ne bitecek desteği. O zaman kriz yaşanmaya başlayacak. Eee neden krizde yaşanmaya başlayın? Çünkü Türkiye'nin her yerinde hemen hemen herkes e, bilgisayarında ya da internet kafelerinde Windows 7 kullanıyor. Yani internet kafelerde yayınlıkla Windows 7 kullanılıyor ki daha performans olsun diye. E, bu sefer Windows 8 yükleyemiyorlar. Windows 10 ya da Windows 11 yüklemek zorundalar. E, çoğu yani, internet kafe ucuz ama yani, bilgisayarları kötü olduğu için Windows 10 Windows 11 yükleyemiyor. Bu sefer de sorun olarak... Yeni bilgisayar almaları lazım fakat çok zamlı, çok şeyli falan. Ondan dolayı sağlayamıyorlar arkadaşlar. Ee, yani bu bundan böyle internet mesela e, bir Windows 7 var. Sallıyorum 4, 8 GB RAM diyelim ama i3 diyelim mesela kötü bir işlemci. Öyle çok fazla GTA 5 falan da değil yani. Maximum Minecraft, Roblox falan için. E mesela bu Windows 7 gitti artık Google bile çalıştırmıyor artık. Adamlar artık Windows 8'e Windows 8'e de olmaz çünkü o da desteğini çekiyor artık. Artık mecburam Windows onu çekmesi lazım. Ha şimdi şöyle akıllı diyen arkadaşlarımız olacak tabii kardeşim. Böyle böyle. Ama bu sadece desteğini çekiyor. Hala kullanabilirsin. Evet tabii kullanabilirsin ama oyunlar ne olacak? E güncellenecek oyunlar bu seferde Windows 7'den Windows 8'den çekecek o kadar akıllısınızla onu söyleyin yani artık çoğu program kaldırılıyor yani bu ciddi bir durum ee, hem sebep yani sonuçta yani Windows 7'nin desteği çektiği için hem hem para olarak bir hem para olarak internet kafecileri zorluyor hem de destekten dolayı internet kafecileri zorluyor çünkü tüm bilgisayarlar Windows 10 Windows 8 yükleyip bir çaba harcayacak üstüne de gidip e, internet verecek üstüne elektrik verecek üstüne de gidip e, gidip yani Windows 10 olacak kasacak yeni bilgisayar alması gerekecek bu kaça patlar tahminen yani bir 40 bin 50 bin ya da onu da geç 200.000'e 300.000'e patlar yani en azına ideal bilgisayar alsan 20.000 liraya 200.000 liraya patlar yani ideal, onu şey yapıyorum. Ama sadece, sadece o bilgisayar için yani öteki elektriktir, Windows yeni, lisanstır, Car korsan diyorsunuz da korsan yüklemeyin ya, korsan önünün altları yapmayın, KMS Picosana değişik değişik virüsler yüklüyor. GMD'den de o server kullanıyor. Yani dediğim gibi e, yani çok zarar doluyorlar. Onlara <gülüyor> vallahi rahmet. Ya Allah rahmet, yani rahmet diliyorum. Allah yardımcılar olsun. Direkt şey yapayım. Yani bayağı zararda oluyorlar artık internet kafecilerim bile yani çok zararı oluyor. Neyse arkadaşlar ifşa demeyelim de bunu yani zorlanmaları diyelim. Öyle de tanıtmayalım şöyle. <gülüyor> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Iı, kaç dakika olmuş? 4-5 dakika olmuş. Hadi arkadaşlar online oyunlar üzerine sıra katılıp yani eğlence mekanı, etkinlikler yapacağım. Kazananlara moderatör vereceğim. İşte Minecraft server falan yapacağız. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.